Merhaba sevgili anne ve babalar bu videoda size altıncı hastalıkla ilgili bilgi vermek istiyorum. Altıncı e, hastalık çocukluk çağında en sık gördüğünüz ateşli hastalıklardan birisidir. E, bu hastalık 6 ay ile 2 yaş arası görülür. 6 aydan sonra görülme nedeni de şudur. E, erişkinlerin yani anneler e, bu hastalığı muhtemelen geçirmiştir ve vücutlarında bu hastalığa karşı bir bağışıklık yanıt oluşmuştur. E, bu bağışıklık yanıt oluşan antikorlar e, gebelik döneminde bebeğe geçmektedir. 6 ay boyunca bu antikorlar bebekte mevcut olduğu için e, bu hastalığa karşı e, koruma sağlamaktadır. 6. aydan sonra anneden geçen antikorların koruma oranı çok düştüğü için e, hastalık genelde 6. aydan sonra görülmeye başlar. 2 yaşına kadar dedik ama bazen 3 yaşına kadar da 6. hastalık görebiliriz. E, bu çok nadirdir. E hastalık etkili virüslerdir. İki tane virüs suçlanır. Birisi Human Herpes Virüs 6, diğeri Human Herpes Virüs 7'dir. Bunlara hv 6 ve hv 7 diye bir görebilirsiniz. Bahsettiğim gibi e, bize başvuru şikayet ateştir. Bu ateş ciddi yüksek olabilir. 39-40 dereceleri bulabilir. 3'ten 5 gün arası sürebilir. E, bu hastalık bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle ebeveynlerinden çocuklarına bulaşır, enfekte olmuş bir şekilde mikroplan karşılaşmış ebeveyinde hastalık görülmez. Ancak bebeği öptüğünde, hapşırdığında, işte, e, sekresyonları bir şekilde bebeğe geçtiği zaman virüs e, bebeğe geçer ve hastalık başlar. Altıncı hastalıkta diğer şikayetler nelerdir? Birinci şikayet ateştir. Diğer şikayetler hafif bir solunum yolu enfeksiyonu belirtiler olabilir, burun akımlısı olabilir hafif boğaz ağrısı, kas ağrıları olabilir, bazı çocuklar da iştahsızlık olabilir. Bazı çocuklar çok huzursuz olurken bazıları da biraz uykuya eğilimli olabilir ya da çok halsiz olabilir. Böyle ekstra şikayetleri var. 6. hastalık tanısı nasıl koyuyor? 6. hastalık tanısı genelde tipik döküntüsü ile konur. Bu tipik döküntü nedir? 3-4 gün ateşten sonra ateşin birden düşmesiyle beraber vücudunda, boyun kısmında gövdesinde, kol ve bacaklarında gelişebilecek kırmızı noktasal döküntülerdir. Bu döküntü bazen birkaç gün sürebilirken bazen saatler içinde kaybolabilir. Bundan dolayı ateşli çocuklarda, ateşli bebeklerimiz olduğu zaman ateş dışında döküntü takibi de yapmanız bu açıdan iyidir. Bu hastalık iyi uyulu bir hastalıktır. Çok şükür hani böyle başka bir komplikasyon olmaz, hani ortaokulaki iltihabı olmaz, zatüre yapmaz. Ancak en çok korktuğumuz ve en sık gördüğünüz komplikasyonu havaledir. Bu 3-5 günlük ateşli dönemde çocuklar havale geçirme riski altındadır. Bundan dolayı ateşinin kontrol altına almaya çalışmak doğrudur. E, spesifik yani özel bir tedavisi yoktur, bir ilacı yoktur, antibiyoti yoktur, antivira yoktur. Tedavi ateşini düşürmek, çocuğa bol sıvı gıda vermek, hikayetlerine yönelik tedaviler vermektir. Yani semptomatik tedavi dediğimiz tedavi yöntemi yapmaktır. Bu videoda 6. hastalıkta size anlatmak istediklerim bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.